Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Hanım hocam. Hocam mikrofonu açabilirsiniz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hocam. Ee, Hayırlı ben... akşamlar. Biraz geçikti, bir sıra bakmayın. Normalde hocam. Ancak... kaydı için yaslı namazı. 12. ikinci hocam. Ee, buyurunuz. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi asıla tuhansı. Rabbi temin bil hayir. <gülüyor> Evet. 12. bak 70. hadisteyiz. Değil mi? Evet. evet başlıyoruz. Bab-ı men caele li ilmi eyyamin ma'lumeten. Ehli ilim için belli günleri kırmanın, belli günleri tahsis, et, tahsis etme ile ilgili bak Belli günlerde ders yapmayı tahsis etme ile ilgili bak Ah. Hattesana Aslan ibn Ebi Şeyb ve Hattesana Cevir. E, an Mansur an Ebi Wa'il tale e, kâne e, Abdullah yaz kulum nasa bi kulle khamisin. Abdullah bin Mesud, buradan mutlak olarak Abdullah geçtiği zaman şey, hadis Abdullah geçerse ne anlıyoruz? Abdullah bil Mesut e, olduğunu anlıyoruz. Her gün insanlara e, ne yapıyordu? E, bir şeyler anlatıyordu. Fe <gülüyor> lehu Her cuma şey, affen, şey söyledim. Hükülle kâmi her perşembe günü bir şeyler anlatıyordu onlara, bir şeyler müzakere ediyordu. Fe <gülüyor> lehu onlardan bir adam şöyle dedi. Ya Ebu Abdurrahman Ey Ebu Abdurrahman dedik ki annek biz senin her gün bize bir şey anlatmanı isteriz dedik diyoruz kale bunun üzerine Abdullah ibn Mesud dedi ki amma innehu yamna'uni min zalika enni ekrahu en umillakum Bundan beni men ediyor. Ne? En iyi ekrahu sizi böyle yani şey yapmam, rahatsız etmem. En umille umilleki usandırarak sizi böyle bu işten giden e, bırakmam, rahatsız etmem. Ne yapıyor? Bu böyle her gün size e, bir şeyler söylemekten men ediyor ve ee, inni ben atahavulküm şey yaparım gözetirim bir mevizeti vaaz etmede cama etmede e, nebi sallallahu aleyhi neb ve sellem tehavalun nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bize gözetdiği gibi belli zamanları gözetmeyi gözetmek isterim yani her zaman değil belli zamanlarda size vaaz etmeyi, bir şeyler anlatmayı, size bir şeyleri hatırlatmayı tercih ederim. Niye? Mehafete sâmeti aleyna. Hıtkınlık korkusuyla, sizin üzerinize bir hıtkınlık oluşturma korkusuyla Belli zamanlarda size vaaz etmeyi, o va vaazı belli zamanlarda yapmayı tercih ederim diye böyle اتخابلها اتخابلكم yani size gözetirim demek. Yani o noktada sizi tutturmamak için belli zamanları, nasıl peygamberimiz belli zamanları gözetiyorsa ben de o zamanları tercih etmeyi önemserim, gözetirim diyor. Evet. Anlaşıldı herhalde bu konu. Anlaşıldı hocam. bu ee, men yürüdü Allah bir hayrı yutakdûz bittin. Dinde e, e, yani Allah kime hayır dilerse, bir şey konusunda hayır dilerse, ilim konusu hayır dilerse, men yürüdü Allah'ın hayrı yutakdûz bittin. Dilerse onu dinde fakih tılar. Evet, kimin hayrını dilerse Allah onu ne yapar? Fakih onunla ilgili bak. Hattesana Sa'du ibn-i Ufeyh Kale Hattesana ibn An Yunus, An İbn-i Şiha bin Kale Kale Abdurrahman Hümeyt bin Abdurrahman Semih bin Muaviye Fatiben Yaqulu Muaviye'den şöyle konuşurken işittim. O da seniyetin nebiye sallallahu aleyhi ve O da peygamberin şöyle buyurduğunu işittim diyerek bu hadisi ne yapıyor? Naklediyor. Men yuridillahu bihir taylen. Allah kimin hayrını var ederse ifakki bu. onu fakir kılar tittini. Yani dinde derin anlayışlı, ince anlayışlı, derin kavrayışlı olarak Inna ma ene ben Kasımın Taksim edeceğim. Vallaah yonti Allah sana ne yapacaktır? vericidir verendir. Ölen tezalı ha ölen tezalı ha zihl ümme ümmet daimet çekti kâime ten Allah Allah'ın kalmaya devam edecektir. La ya bu onlara zarar vermeyecektir. istiyor. Ben onlara muhalefet eden, onlara zarar vermeyecektir. Hatta yetkiye evrullah Allah'ın emri gelinceye kadar, yani kıyamet gelinceye kadar onlara e, e, muhalefet eden, onlara zarar vermedi. Evet. Allah kimin hayrını diyorsa onu ne yapıyor? Dinde derin anlayışı, fakih külüyor, ince anlayışı kılıyor. Evet, vabül fehmifil ilmi elinde anlayış sahibi olmakla ilgili bak. Yani anlayışlı olmak, fehim sahibi olmakla ilgili bak. Hattasana Ali, Hattasana Süfyan, قال قال لي ابن ابي زيد عن جاحظ قال sahih iznu Amr ila ilal medinati. arkadaşlık yaptı İmam Ümmet Hazretlerinin oğluyla dünya medinesinde medine'de onunla arkadaşlık yaptım. Felem esma'hu yuhaddisu an Resulullah sallallahu aleyhi Bir hadis dışında ondan herhangi bir hadis dinlemedik. Kale o şöyle diyor. Kunna <gülüyor> 'indan-nebi sallallahu aleyhi ve sellem. sallallahu aleyhi ve sellem'in Utiye bir <gülüyor> bir taze hurma getirildi. Şale, bina bina ağaçlardan e, bir ağaç vardır ki seder bir ağaç vardır ki mesel ha onun misali kemeseli müslimi. Müslümanın misali benzer, Müslüman'a benzer. Evet, bu hadis daha önce de ki, eret en yolu bina diye naxhle, o nun hurma olduğunu söylemek istedim. Şey daha ene baktım ki e, esrarı kalmay, kavmi. <gülüyor> kalmın en küçüğüyüm. <gülüyor> Fesketti bundan dolayı ne yaptım? Tutsurdum. Fakale Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Peygamberimiz'e ne dedi? "İye en o hurmadır." Evet. Bab-ul-iqtibadi fil-ilmi ve hikmette imrenme ile ilgili. İltibat imrenmek. Yani kıskanmak, ünlenmek tabii ki haset değil. Haset başka bir şey, inlenme ayrı bir şey. Haset bir şeyin kendisinde olmasını istiyor, hem başkasında da olmasın, hem sadece kendisinde olsun, onda hiç olmasın, bende olsun. Ünlenmekse hem oldu da olsun, bende olsun. Ona nasıl nasıl ettiysen bana da nasıl et diye o istekli olmak. Kale Ömer, Hazreti Ömer diyor ki tefekkehu ne yapın? Düşünün, ince düşünün. Kabla entusia yazmadan önce, karalamadan önce, iyi düşünün. Evet. O, yani, şey yazıyor, tesuudu diye yazıyor. Benimkinde tesavvudu diye yazıyor. İkisi yani, de işte ee, Yani, evet. Karalamadan, yazmadan önce ne yapın? Ee, düşünün. Evet hatta ee, "Hatta Sena Süfyan hatta Sena İsraile Ali Halid an ابيبي ma hattaso zulz qala Sami'tu Abdullah devam kaldı herhalde Ha orası şey kaldı değil mi? Benim yok? Allah Allah ben yok Ebu Abdullah diye devam ediyor ee, baba, tealleme öğrettiği orası ne? O şey gözükmüyor ee, baba, tealleme eshab-ı nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem fi kiberi sinnihim ee, nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabı fi kiberi sinnihim ee, neydi? yaşlarını büyük olmasına rağmen ne yaptı peygamberimizin ashabı orayı tam görünmüyorum. Öğretti. Öğretmek. Benim için de niye yok anlamadım ben. Yani. Hocam evet. şunu görebiliyor musunuz? Size göre ayarlayalım. Buradan okuyalım. Yani orada göremiyorum. Sen biraz daha sola doğru çekmen lazım. Bu şey, şeyi yahut Ha. Heh. Ya tealleme öğretti. Ashab-ı Peygamber'in ashabı ki iki verisin miyim. Yaşlarının ileri olmasına rağmen onlar her halükarda ne yaptılar? Bir şeyler öğrettiler. Onu söyleyebilirim. Evet. Onunla ilgili bir husus. Evet. Hazreti Ömer'de ne diyor? Tefakka hu qablen tesavvedû. Hattesena humeydi, hattesena süfyan, hatteseni illa Ismail ibn-i ebi halik an gayrim ma hattese nahu az-zuzri. Kale Semih'te Faysa ibn-i hazim Kale semit Allah bin i Allah-u's-Suzhan Kale o şöyle rivayet etti, Galen Nebis'e sallallahu aleyhi ve sellem. Nebis'e sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet edildi. Hadis, çok meşhur bir hadis. Herkes selam diyor. La hasede illa fisneteyn. Ancak şu iki hususta ne yapılır? Kıdga edilir. İmrenilir. Nedir onlar? Reculun bir adam atâullahu Allah'ına malen o mal verdi, verip Fasallete onu kullandı, yani alâ onu fil hakkı, hak yolunda kullanıp kullanan yani onu hak yolunda kullandığı mal verdiği kimsedir Malını hak yolunda kullanan kimse. Varacıl'ın diğeri ise ataullahul hikmete, Allah ona hikmet verdi. Tehvâ yâklı bihâ, o hikmetle ne yapıyor? hüküm veriyor ve, ve onu insanlara öğretiyor. Allah'ın kendisine hikmet verip onunla hükmeden onu insanlara öğreten kişiye ne yapılır? İmrenilir. Diğeri de nedir? Allah'ın kendisine mal verip malını hak yolunda harcayan kimseye de ne yapılır? İmrenilir. Yani, evet. Bâb-ı evet. mâ Fil zahabi Musa fil vahri ilal hadri ve qavlihi teala hel ettabiike ala en tuallimeni mimma ullimte huşta Evet Bab-ı Musa Musa'nın kitnesiyle ilgili zikredilen şeylerle ilgili var Fil vahri denize ilal hızri hızırla beraber hızır Aley selamları. Musa'nın fitnesiyle ile ilgili zikredilen şeyler. Ve kavlihi taala yine Allah Teala'nın şu kavli ile ilgili "Hal <gülüyor> ki sana tabi olacağım. Olayım mı? Ale an tuallimeni bana öğretmen üzerine mimma <gülüyor> sana öğretilen şeylerden bana öğretmen sana tabi olayım mı? Ruşdem. <gülüyor> Doğru olarak sana öğretilen şeylerden bana öğretmek üzere sana tabi olayım mı? Diyor. Öyle o şeyde geçiyor. Ee, e, ne diyelim? Hangi süredeydi? Ee, İsra süresinde sonra süreli ne, hangi süreydi? Hmm, hangi süreydi? kef süresi. kef süresinde geçiyor. Bu e, Musa Hızır kıssası olarak da bilmiyor ya. Zaten gelin biraz sonra onun şeyle ilgili biraz bilgi uh, verecek. Hattesanı hadis ee, burada olması da birkaç şekilde. Hattesanım uh, Mahmud bin Uzeyr uh, el-Zuhri, "Âle uh, Hattesan Ya'kub İbrahim, uh, Âle Hattesan Ebi uh, Ansa'a uh, alâni şah Hattasa en Abdullah bin Abdullah haber onu Ali Abbas." İbn Abbas'tan haber verdiğine göre ennehu i̇bn Abbas tamara münakaşa etti. Tartıştı. Hüve o velhubuhni kays bin hisn el Fazari, i̇bn Abbas'la hur bin kays bin hism Fazari tartıştı. Ne uzunla fî sahibi Musa. Musa'nın o yolculukta arkadaşı hususunda ne yaptılar? Tartışıldı. Kale i̇bn Abbas dedi ki Hüve hazırın. O Hazırdır yani Hızırdır. Temarra bihima Ubeydin Şarf. O sırada onların yanından Huraym bin Ka'b geçiyordu. Teahhu İbn Abbas. İbn Abbas onu çağırdı. Fakat şöyle dedi. İnni ben temaraytu ene sahibi haza fi sahibi Musa lazi sela Musa es-sedila ila luqiyeh. <Gülüyor> ben levl Temareitu münakaşa ediyorum, tartışıyorum. Ben sahibi, sahibim, sadece bu şeyin sahibi olan bu e, o arkadaşımla ben ne yapıyorum? Tartışıyorum. Münakaşa ediyorum. Fi sahibi misal lezi Musa'nın arkadaşı hususunda nasıl Musa? sele Musa o kimseye Musa aleyhisselam sormuştu. es yolu ilaliku yuhi yuhi karşılaştığı, yani mülati olacağı yolu sorduğu arkadaşın hususunda ben ve e, arkadaşım ne yapıyoruz? Tartışıyoruz. Her semi'ete en neviye yazkırı şe'nuhum. Peygamberin ben işittim mi? Onun durumuyla ilgili bahsettiği bir şey işittim mi? Hazreti Peygamberden. Kale <gülüyor> na'am. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve işittim. Yakulun şöyle dediğini işittim. Beynama Musa Musa aleyhisselam iken fî meleyh min İsrail İsrail oğullarına bir topluluğun içerisindeyken şeyken, içindeyken İzca'e hu ona geldi ve cülüm bir adam geldi. Fekale şöyle dedi. El-te'lemu aheden e'lem vunkâh Senden daha bilgili birisini biliyor musun? Daha âlim birisini biliyor musun? Kale Musa. Musa dedi ki hayır. La hayır. Dinliyorum. Benden daha âlim birisini bilmiyorum. Fe evhallahu ilâ Musa. Allah Musa'ya vahyetti. Vela yani senden daha hayırlı olan ne var? Birisi var. Abduna hadir. O da kulumuz. Kimdir? Huzurdur. Feseele Musa, Musa aleyhisselam korda es-sebile yolu ileyhi ona ce'alallahu, Allah ona kıldı, balığı, ayeten bir işaret kıldı. Ve bile ona denildi ki fiza takitte el-hute hutu, balığı kaybettiğin zaman ferci geriye dön, fe sen sethahu onunla ne yapacaksın karşılayacaksın bu şeyce bunun geniş şekli eee süresi 63 64 ayetlerde anlatılıyor vakane idi yettebiu esral huti putun izinin takip ediyordu bahri denizde قال <türk> Musa, Musa'ya dedi sathahu o genç قال رأيته gördün mü biz ağabeyna ile sahretin hayaya sunduk. Fe <gülüyor> inni ben mesitu elhuta balığı unuttum. Ve ma ensanihi ona, onu bana unutturmadı. İlla eşşeytanu en ezküruh. Onu bana ancak anlamı şeytan bana unuttur ve ee, takaza sabilahu onun yolunu edindi fil bahri, yolda acaben bir, bir durum olarak edindi tale zalike matunla biz ne nebghi e, istiyorduk tertatna ala asarihima kasasa ve böylece onun yolu üzerinde tekrar ne yaptılar Geri döndüler ve o yolu buldular. Ve ve ceda hadiren hadiri buldular. Ve kâne bu idi min şe'nihinellezi kassallahu azze ve celleti kitabihi. Allah'ın kitabında Allah'ın bahsettiği kıssanın durumu bu idi. Yani burada Muğdu Aleyhisselam'ın Hz. ile karşılaşması, onunla olan durumunu Özet bir halde ne yapıyor, Anlatıyor. Bu noktada geniş e, bilgiye sahip olmak istiyorsa, her süresinin 63-64 ve ondan sonraki ayetlere bakarak bunu geniş bir şekilde orada biliyorsunuz, e, herhalde bir kısmını öğrenebiliriz. Evet. vâb bu kavlin nebi sallallahu aleyhi <gülüyor> ve sellem nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü Allah'ım ona kitabı öğret Sözüyle ilgili var. Hattesana Ebu Mu'mer Kale hattesana Atul Vahis Kale hattesana Faliq An-i İb-Navvas Kale Dammeni Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni kucakladı ve kale dedi ki Allahümme allimhu el-kitabı Allah'ım buna kitabı öğret Başka rivayetlerde tevhid-i öğret de geçiyor hatırladığım kadarıyla yani böyle farklı evet. ee, yani o yüzden e, bu tefsir konusunda ikna basınlığı var baya bir ondan gelen rivayet var birikim var bunu da bu duaya e, yani e, e, mazhar oldu yani tam beni tuttu beni bağrına bastı böyle kucakladı manası. Evet hocam. Anlaşılıyor mu hocam? Anlaşıyor hocam sağ olasınız dinliyoruz. Yok yani bir sıkıntı olursa şey yapmanım var. Vallumeta yesihhu sema'u sahiri. Küçüğün semanın ne zaman sahi olacağı ile ilgili. Küçük bir çocuğun veya ravinin semanın ne zaman sahi olacağı ile ilgili. bak. Hatta sana i Ebi Uveys Hatteseni Malik An İbn-i An Uvecullah bin Abdullah bin Otta An Abdullah bin Abbas Kâle. O şöyle anlatıyor Abdullah bin Abbas. Evveltu e, yöneldim. Rakilen binerek alahimari himarin atim. E, dişi bir dimar üzerinde dinmiş olarak e, yöneldim. Binmiş Din, olarak yöneldim. O eve, o gün eee yağmurlu o gün kat daha yeni yeni şey yapıyordum. E, e, bulu bunu çağına girmek üzereydim. Yani yeni. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz de Mina", Mina'da namaz kılıyordu. İla kılıyordu. E, yani eee gayrı cidanın önünde herhangi bir duvar olmaksızın eee ne yapıyordu? Namaz kılıyordu. <gülüyor> Evet. Hamar uğradım, beyne yediği bazı safı geçtim yani. Burada bazı safların önünden geçtim. Bu arsaltul atana. Primarı serbest bıraktım. Kartao otlasın diye. ya. Tadahaltu fi's saffi. Safa girdim. Selam yünke zalike aleyya. Bundan dolayı herhangi bana bir şey denmedi. yaptım bundan dolayı herhangi bir olumsuz bir şey bana ne yapılmadı söylenmedi. Yani buradan da anlıyor ki o çocukmuş, daha şeymiş. Bu yaptığından dolayı kimse ona bir şey dememiş. Yani onun yaptığına hiçbir şey söylememiş. Bu da nedir? Onun rivayetinin veya yaptığının doğruluğunu gösteren bir şey olarak kabul edilir. altındaki hadis Hatteseni Mahmud bin Yûsuf, Hale Abu Musa, Hale Hatteseni Mahmud, Muhammed bin Har, Hatteseni Az-Zubaydiye, Anizuri, An Mahmud bin Erdebî. Mahmud bu da küçük saadelerden. diyor büyük şöyle anlatıyor Akal tu hatırladın, Mine Nediği affettin o da hatırladım Mine Nediği saad Metceha fi ee, sonradan Mindel'in gelecek. Kovadan aldığı suyu yüzüne böyle püskürttüğünü hatırladım. Ve ene ibnu khamsin khamsisini ben 5 yaşındayken Peygamberimizin kovadan su olarak böyle yüzüme püskürttüğünü hatırladım diyor. Mecca yani aldığı suyu yüzüme püskürtmesini Mecca püsküttüğü ee, yüzüme hindalvin alıp o su alıp yüzüme Türk püsküttüğünü ne yapıyorum A, hatırlıyorum diyor. Yani bu da aslında peygamberimizin çocukları olan çok güzel bir tavrını onları e, etkileyecek bir tavır bu da zihnimde kalmış onu bir hatırlıyorum diyor. Evet. Vabül hurucu fi talebil ilni eee İlim talebe hususunda bir yere çıkmak, bir yere gitmekle ilgili var. Ve yolculuk yapması Cabirüb'l-i Abdillah cabirübl mesirete, şehrin bir bir aylık yolculuk mesafesinde yolculukla yürümekle kime? İlahi Abdullah bin Üney's fi hadisin rahidi. Bir hadis hususunda, bir hadis almak için bir aylık mesafeden Abdullah bin Üney's'e bir bin Abdullah'ın ne yapması? Yolculuk yapması. Hadis ilminde şey meşhurdur. Erbekleti kale hadis. Hadis e, elde etmek için yolculuklar meşhurdur. Bu işte bir hadis e, duymuş birisinde. Ondan almak için yapılan bir. Yani diyelim ben Abdullah Bey'de bir hadis var. O da diyelim Sivas'ta duruyor. Bugün onunla bir hadis Gidiyorum, onun ziyara gidiyorum ve bu hadisi ondan Duyum, alıyorum. Veya bir hadis var. Ne de, ne var? Tereddüt var. Doğru mu yanlış mı nasıl olduğu hususunda onu düzeltmek için ne yapıyor Bu hadis e, elde etmek için rihle deniyor. el rihle fi'l-kalb'in hadis. Bu da öyle bir şey. Abdullah bin Abdullah ne yapıyor? Bir hadis için Abdullah bin Üneise bir aylık mesafelik yolu kat ederek onu ziyaret ediyor. Onunla ilgili bak hatta sanan qasim 5 ama evet eee... <coughs> eee إنه تمارا هو bunu okumayalım çünkü bu hadisin aynısı yukarıda geçti. Bizim bu hadiste yalnız uzak mesafeye seyahat yoktu. Bunu niye aldı? Vallahi burada aşağıda bahsetmiyor. Yani sadece teyit etmek için soru soruyoruz. Sen biliyor musun diye. Evet. Burada da bir yolculuk var ya yani Musa Aleyhisselam'la Hızır'ın yolculuğu bir yere ha, gidiyorlar. He, tamam. Doğru. Burada evet Musa Aleyhisselam'ın yolculuğunu kastediyor. Öğrenmek için yolculuğa çıkmak. Tamam. Evet. Yani bunu istersen yine okuyalım ama bilmiyorum. Tamam hocam okuduk. Atlayabiliriz. Tamam. Yani buradaki maksat Musa Aleyhisselam'ın yolculuk için şehri terk edip yolculuğa çıkması. Ve o Hızır ona bir şeyler öğretiyor yalnız. Hani evet. sabretme, sabredemezsin diyor hani bir çocuğu öldürüyorlar, sonra bir duvarı e, düzeltiyorlar. E sonra e, ne yapıyor? Demiyi deliyorlar, üç konuda. Yani, burada da zaten diyor ya, e, bana bir şey, sana verilen bir şeyle öğretmek istiyorsan sana tabi olay mı, sana şey yapayım mı diyor, hani, ayette geçiyor ya. Evet, evet. O da tamam diyor, aman diyor, sen bana sabredemezsin. O da diye edeceğim diyor. Tabi ilk şeyde hemen karşı gibi, ben sana denemiş söz diyor yine de olmuyor. En sonunda diyor yollarımız ayrıldı diyor ve bütün açıklamasını ayette bunları şey yapıyor. Tamam. Yani bu hadis az önce geçti. Daha başta da dedik ya Buhari'nin özelliklerinden biri de e, taktiği veya hadisin tamamını konuya ilgi olabilecek bir şekilde tekrar etmesi. Mesela ya bölerek ya tamamen ne yapıyor tekrar ediyor. Burada zınmen bir şey öğrenmek için ne var? Bir yolculuk var. Onu bak mesela. Vavir kurudifi talepin ilim, ilim talepin ortasına yolculuk. Onu buna ilgi kurmuş ve bununla ne anlatmak istiyor? Musa Aleyhisselam bir şey öğrenmek için neyle? Hızır'la yola çıkıyor. Veya orada e, Kastir'den genelde hızlı olduk söylemiyor. Ondan bir şeyler öğreniyor. Halbuki burada başlıkta ne diyordu? Rahle Gâbir ibn Abdullah e, Abdullah bin Ümeys'in yanına gidiyor. Bir hadis için ama burada onunla ilişki bulunmadı. Aşağıda da onunla ilgili yok. Müktenelen başka bir yerde geçiyordu? Hocam herhalde yani ileride altını eklerim diye bir bak başlığı açmış ama onunla ilgili... Hadis evet. bırakmış olabilir. Bu şeyde zaten eviyle talebil hadiste şimdi hangi hadis olduğunu bilmiyorum da bu Abdullah neyse gidilen bir aylık mesafe ile ilgili meşhur rivayet çok meşhur yani. Evet evet. Ya, bin Abdullah'ın ona gidip ondan bir hadisi aldığı ve ona sorduğu noktasında bu rivayet çok meşhur. Ama o almamış. Evet. Muhtemelen ya kendi işaretlerine uygulamıştır veya başka bir sebebi olabilir ve abu men alime ve alleme Dilen ve öğreten kimsenin hazretiyle ilgili var. Evet. Hatta sena Muhammed ibni ala kâle hatta sena hammâd bin usame an zureyde ibni abdollah an ebi hübbete an ebi Musa Ebu Musa dedi. Musa el-eşari. Evet. Kâle Hanun peygamberin o veledine gö Peygamber söyledi. dedi. Meselu ma ba'asani Allahu bihi dinel huda ve'l ilm. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet, ilmin misali ke meselil gaisil kesiri isab erzan Yere isabet eden bol yağmur gibidir. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilmin misali, yere isabet eden çok yağmur, bol yağmur gibidir. Fekâne minha, o yerde vardır, <gülüyor> nekıyyetun, temiz bir yer, kabilet ne yapar? El-ma'e, suyu kabul eder. em <gülüyor> vedet bitirir, el-kele'e işte bitki, zel ve ot el-kesire. Çokça ot bitirir. Yani o yağmur oraya isabet ediyor o yere. Güzel diye. O ne yapıyor? Bitki ve ot bitiriyor. Ve kânet yine vardır. Minha ecadibu böyle ne diyelim emseket el-ma'e. Yani öyle böyle dışarıda tutan bir yer vardır. İçine almayıp ecadib ee, i̇çine almayıp emseket yani e, içinde e, tutan elma'e suyu fenefe'allahu <gülüyor> biha insanlar onunla ne yaparlar? Faydalanırlar. bu içerler. vesakahu tularlar hayvanları. ve zera'u onunla ne yaparlar? Ee, ziraat yaparlar. Yani bir yer. Ama içine almıyor. Ne yapıyor? Orada su toplanıyor. Ve ondan insanlar uçuyorlar, tutuyorlar hayvanlar, yine ziraat yapıyorlar. Ve esasen inhe o yerde vardır kayfetin okra başka bir kayfe ki inna biya biyanun böyle yerin tabanında bir tüm siku ma'en ne suyu tutuyor ve Latin bu tüm biti tele ne de işte bir ki o çaylı bitiyor. Ve işte bu nedir? Meselü men fi Bu neye benzer? Allah'ın dinini anlayan kimsenin misalidir ki ve nefe'ahu ondan faydalanan ma ba'asen Allahu bihi. Allah'ın benimle gönderdiği şeyden faydalanan fe'ilime bilen ve alleme öğreten kimsenin misalidir. Bu yukarıda faydalandığı kişiler o ikincisi Allah'ın dinini anlayıp e, ondan fayda Allah'ın benim gönderdiğim şekilde anlayıp öğrenen ve öğreten insanı misal Ve وَمَسَلُوا لَمْ لَمْ يَفَا ذَالِكَ رَأْسَلُ yerini misali ise başını kaldırmayıp وَلَمْ يَقْفَلْ Kabul etmeyen اِذَا اللّٰهِ لَذِي اِنْ Benim gönderildiğim hidayeti Allah'ın hidayeti kabul etmeye kimsenin durumu gibi Evet anlaşıldı değil mi? Tale Abdullah Türkiye, ki Ebu Abdullah, kâne minha o topraktan bir şey o yerden bir yer vardır, tayyeletin ma'e, ma'e böyle aynı seviyede o tabanda tutuyor. Ka'un ya'luhu el-ma'u ma'a su üstüne ne yapıyor? Yükseliyor. Güzel saf safı, sapsaksa ben Mustafa Minaler ye ile aynı seviyede olan biri. Bu da kelimelerin açıklamasını yapalım. Kayye Ma ne demekmiş? Kaun ya'luhu'l ma'e zemin, taban. Su orada ne yapıyor? Yükseliyor. Ve <töksürk> saf saf, sapsak da en üstuv Minaler. Halbuki safsaftan geçmedi ama nüanslı ananalım. Başka bir rivayette muhtemelen var. Eee yerin, yerin, aynı seviyesi, aynı düzeyde. Hocam bu kelime açıklamasını yapan İshak sahabe mi, tabiîn mi? Eee tabiîn benim bildiğim. Hatta sevgili tabiîn olan bir. Yani, yani rivayet zincirinde ismi geçmiyor Muhammed bin Ali. Yani hocası da olardı şimdi aklıma. İshak bir Raohez var. Hocası Buhari'nin bunu olabilir. Geçince e, şimdi aklına geldi. O anlaşılabilir. Olabilir. Yani buraya o zaman hocasından duyduğunu ekleme yapıyor. Evet. evet. Yani anlaşılan o evet. evet. Bir, bir açıklamalar yani e, nadir de olsa böyle Buhari, kelimelerin bazı açıklamalarını burada veriyor. Yani ben çok gördüm ya. Yani burada mesela mesela e, Dairevi de var. Ben biliyorum. Divan Dairevi çalıştım orada. Kendisi bazı e, şey olan kelimeleri altında ne manaya geldiğini açıklamasını yapıyor. Yani, e, böyle ne diyelim garip olan, manası çok bilinmeyen kelimelerin açıklamasını yapıyor. Evet. E, diğer bir konu ba bu Raf'il ilmi ve zuhur cehli e, ilmin kaldırılması ve cehaletin yayılması ile ilgili var. Ve diyor ki, dedi ki La yemur inde ahad inde şey fil ilmi, en yudai'a nefsahu gerekmez ahedin, indahu, onun yanında şey, bir şey var fil ilmi onu ilminden bir şey olan yanında ilimle bir şey olan bir kimsenin gerekmez en yudai'a onun nefsi için harcaması uygun olmaz gerekmez ve izli bak Evet. Hatta <D> sana İmran din neyse, hatta sana abdül <asymmetil>: varis han abi hayah an enes. Ben es malik, galiba babası o. Peygamber şöyle dedi. Bilmenin es-sati saati. Lâmutun alametlerindendir. <gülüyor> ben yur tuhem ilim. Bilimin kaldırılması. Ve yes iken cehalet. Cahaletin yerleşmesi, sabit olması. O yüce rabel hamr içkinin içindeydi ve yazhar zina binanın zahir olması açık olması nedir lim eşrafu saah kıyametin alametlerinden olarak zikrediliyor bunlar ne alameti küçük alametler olarak zikrediliyor değil mi kelam kitaplarında öyle bahsediyorsunuz Evet. Evet evet talehdesena müsaddak talehdesena Yahya bin Yahya an şur'an ta da alana La lahu La, la, hadisükün, la, hadisenmek için size bahsedeceğim hadisem, bir hadis ki, la, hadisükün, onu söylemedi bir adamdır. Benden sonra hiçbir kimsenin söylemeyeceği bir hadisi size anlatacağım, bahsedeceğim. Nedir o? Seni apt, yanlış tanımladım, seni tıraşlasanın, şöyle buyurduğunu işittim. Ha evet, gibi hocam. Yani harekesi yanlış olmuş olabilir. Evet, benimkinde de yanlış e, ne diyeyim onun. Evet, semetü yazıyormuş benim. <gülüyor> evet. evet, semetü. Hı -hı. Yani orada semetü diyor. Evet, da. Matbaada da, da olmuş. Evet. Yani nasıl bu da biraz farklı geliyor. Min eşkatü's saah Kıyamet alametlerinden de an yaqil alimin azanması ve yezhara aljehli cahalitin azanması ve yezhara zina yine e, zinanın zahi e, olması ve her türde misa kadınların azanması ve yaqil rjal erkeklerin azalması hatta yakûni olması yahudi siniratin Famsin eyvâtin elli kadına el-qayyimu el-vâhid iş gören bir e, erkek olması. Yani hatta ne olacak? Famsin <gülüyor> eyvâtin 40 kadına ne olacak? el-qayyimu'l-vâhid el bir tane iş gören kadın, erkek olması. Yani erkeklerin azalıp. Kadınların çoğalması bu noktada, bazı coğrafyalarda bunu şey yapıyoruz, görüyoruz. Mesela Kazakistan'a gitmiştim, orada kadın lüfusun fazla olduğu söyleniyor. Niye? savaşçı olmuş, Kıplık olmuş, şu olmuş, bu olmuş, O yüzden e, bir erkeğe e, ne kadar diyorlardı o zaman, e, düşünüyorum. Evet, bab-ı fazlul-e ilmi. İlmi faziletiyle ilgili bab. Sa'id ibn-i Utey, Haddesene Elleis, Kale Haddesene Utey, Utey, An-ı kus an Hamza, Bin Abdullah, Bin U'ammer. Ee... Anne İm'i Ömer. Abdullah İm'i Ömer'in oğlu Hamza. O da kimden ızaid idi? İm'i Ömer, Kale, şöyle anlatıyor. Seni Resulullah s.a.v. Resulullah s.a.v. Ben şöyle, Resulullah s.a.v. şöyle buyurduğunu işittim. Ben ama en önemlisi ben uyuyorken, iki tu bana getirdi bir kadahin, kadahilabeni, bir bardak süt. Şerip tu, onu istedim. Hatta ilmi la ara raya yaprıcı bir azfarim. Öyle içtim ki yani e, onun yani o kadar kana kana içtim ki o kadar boğazlarım şey oldum ki sanki tırnaklarımın izinden çıkacak şekilde kana kana içtim ondan yani. E ee, sima ateki holy olarak Sonra arka kalanı Ömer hep lin hatta bıraktım diyor. Galu dediler ki tama evvel kehu ya Resulullah. Burada e, süt görmeyi neye tevil ediyorsunuz. Neye? Yorumluyorsunuz. Kale el-ilme -il, yorumluyorum. Yani. yani her tarafını ne yapmış peygamberimizin? Başından tığlağına kadar her tarafına e, yayılmış ve ilim dolu. Babul ül futya ve huve vakıfın ala alet dağatteti ve gayriha. Evet. Fetva ile ilgili var. Ve o kimse e, hayvan üzerinde veya başka bir şey üzerinde dururken ona fetva sorma ile ilgili var. hayvan üzerinde veya başka bir şey değilken, biri başka bir yerdeyken ona fetva sorma ile ilgili var. Tut ya bu da fetva demek. Yani o kişi hayvan üzerinde veya başka bir şey bir durumdayken ona katasul maileni hatta sana ismaen qala sana walid an shahab an isadni talha nauzu billah abdullahi ibn amr ibn as Abdullah ibn Amr nas en rasul sallallahu aleyhi ve ve ondan rasul sallallahu aleyhi ve sellem qafa buddu il hatta al-badaa ida'at madinena insanlar İnsanlar ona yani herhangi bir şey sormaları için ya veda hakimemina da durmuş. Yani problemler olabilir şey, şey, şey yapmak için. Fecaihe racülü <gülüyor> bir adam geldi. Fale dedi ki lem eş'ur fe halaktu kable en ezbehe fark et dedim. Yani farkına varmadan halaktu traş oldum kable en ezbehe Kurbandan önce kıraş olur. Halbuki nedir? Yani normalde kurbandan sonra kıraş olur. Yani bu ne olacak diyor diyor. Yani onu sordu. Kale dedi ki izdah velahe vale gerektik. kurban kes. Değişti okunmadık. Ve cea ahe diğeri geldi. Kale lem eşru farkına varmadan mehartu kurban kestim karpı en el er Şeytan taşlamadan önce kurban kestim dedi. Yani yani şey yapmadan, altına varmadan. Kale irmi ve laharce. Bir şeytan taşla, bunda bir değişik yok. Hama su ile ne biliyor, sabah söyleyin. An şeyin tıb günler okura illa kale. Öncesinden, resulasından, peygamberine peygamberimde ne solduysa, hepsine şöyle dedi. İflal yap ve laharce, bunda bir değişik yani önceden nasıl sonradan ne sorulduysa o anda Peygamberimiz ne demiş? İhtal ve la harac, yap. Bununla bir değişik yok. Sakınca dedi. Vâbü men ezâbel putyâ bir işaretin yedi ve râsî e, Fetlaya icabet eden kimse neyle? Bir işaretin yedi el işareti ve râsî kafa baş işaretiyle fetve fetvaya icabet eden fiile imbar. Yani bir şey soruyorlar o da kafasını sallıyor tamam veya elimi kaldırıyor Onunla ilgili bak. Haddesena Musa bin İsmail, قال حدثنا وهب, قال حدثنا أيوب عن جمع عن ابن Abbas enne ne vesaselen. Şu ile hatta ki Peygamber'e soruldu ki hacetih hacci hususunda takalesi e, dedi ki Yani hac hususunda Peygamber'e soruldu, takale duyduğu gibi zabahtı Ben diyor e, şeytan taşlamadığın kurban desin, ölme diye biri eliyle işaret etti Hâle başka bir hâlâk fûkâblâ em ezbâhâ. Ben de kurban kesmeden önce tıraş oldum. El mevdiye dediği vâlâ hârede. elime işaret etti. bir deyiş yok yani, tamam. Yani doğru, tamam demek yani bir deyiş yok. Böylece de olabilir diye ne yapıyor bize. E, o yetkin olan kişi eğer o konuda bir şey diyorsa, kafası üzeriniyle işaretle ver, bir tedbâyi onaylıyorsa, Bundan bu olmayacağını yapul güzel gelmiyor. Hatta senel mektubuna yani أخبرنا حمزه بن an şöyle duyduğumuz gibi. ilme alınır. Ve Hz. Harun Zehr cehalet artar. ve hipneler. Ve yeksuru her herdir, Her çoğalık hıyla dediler ki, yani kıyamet yaklaştığı zaman ne olacak? İlim, Yani ilim buradan kasut alimler e, ölmek süresiyle çekip alınacak. Ne olacak? Cehalet zahir olacak. Hipneler zahir olacak. Her o çoğalacak. Hıyla de dediler Diyar aslana mellemel herki herş nedir? Tale esenedir. Hazır bir yediği e eliyle işaret ederek o her yani e onu göstererek ki en nahu el katle sanki ölümü gösteriyor gibi eliyle ne yaptı ona işaret etti. Yani herş demek öldürmek demek olduğunu eliyle işaret ederek onlara ne yapıyor? gösteriyor. Hocam bunu da okuyabiliriz. Bundan sonra saatimiz dolmuş oluyor. Tamam mı? Öyle mi? Evet hocam. Evet. Hatta Musa ad-i İsmail, gâle hattesana alluhay, gâle hattesana hişan-i fâtıma, an-esma gâlet Hazreti Esma'dan evl-i vekir'in kızı gâlet şöyle anlatıyor. Efeytu Nebiye sallallahu aleyhi ve Efeytu Hazreti Ayşe'nin yanına geldim diye. O o ve Namaz kılıyorken, "Sakun ki deyin, nas. İnsanların durumu nedir? Yani bu ne haldir? yani ona ne haldir? Eşaretle ile Ne yaptı? Göy işaret etti. Bir de seydan bir nasudur da baktım ki insanlar kıyamın ayaktalar. Fakalet dedi subhanallah. Kultu ayet bu bir işaret mi? Yani Şimdi o esma muhtemelen bu şeylerde şöyle geçiyor. Bu bir güneş tutulması veya namaz Namaz kılınıyor. o esma da daha sonra ne yapıyor? Oraya geliyor, bakıyor millet ne yapıyor? Ayaktalar, ee, şey yapıyorlar. Tale Subhanallah. Bu ayetin bir işaret mi? Eşaret bir esya, ey nâm. Evet, işaret bir şey, bir durum yani. Bunu yani bir şey yapılıyor bu da. Takıntı kaptım, hatta tecellâni ben de yani onlarla beraber vurdum demek istiyor. O kadar demek ki uzun sürmüş ki bana baygınlık hali geldi. Yani o hal bayılacağım, baygınlığa durumuna geldi. Başlattım ala reisi elma'e başıma su bekmeye başladım. Tehammedallâhe azze ve celle ennebi. Peygamberimiz tabi namaz bitmiş herhalde. Şimdi şeyden sonra da bir hükme var ya namazı. Peygamberimiz Allah'a hamd ve senadan ve esna aleyhi Allah'a hamd ve senadan sonra tüm mekâle şöyle dedi: "Ma min şeyin lem eküm ürituhu illâ râeytuhu ki mekâmî Hiçbir şey yok ki bu makamda size söylemeyeceğim bir şey yok. Yani ne varsa bu şeyde e, size bu makamda bana göstermeyen hiçbir şey kalmadı. Namişey'in hiçbir şey bilmem yetin. Bana göstermeyen illa ve onları gördüm bir makam. Hatta cennetü ve Cennet ve ateşe varınca er bu makamda bana göstermeyen hiçbir şey yok. Ve uhiyye. -um ''Bana rahmet edildi ve sevdiğiyleye bana enneküm siz fitneye uğrayacaksınız fi kubur küm kabirlerimize misle ev garibe la etre eyyü şeyin talep esma burada garip mi veya misle mi yaptım ya benzeri burada la etre eyye şeyin zhaleke hangi şeyi bilmiyorum talep esma Esmanın hangi şeyi, tarif mi, misleni dediğini bilmiyorum. Min, min fitneti Mesih'i Deccal. Mesih Deccal'ın e, fitnesine benzer ve ona yakın kabullerimizde ne yapacaksınız? Fitneye maruz kalacaksınız. E, yukarı denildi alimu bihazer ve gül bu adam hakkında ilminiz bildiğiniz nedir dendi. Emel bu unu, evlû yani mümin mi, mümin mi? La adre illi illi huna esma. hangisini dediğini yani mümin mi, mu'min mi? Burada ravimin ne şekil var. Bilmiyorum. Tayyulur. Hu Muhammedur Resulullah. O Allah'ın resuludur. Da ana bize getirdi bir beyinatı benimleri ve bu hidayeti ecadna biz ona ne yaptık icabet ettik ve evet, tabi'na ve ona uyduk muhammed'in o Muhammed Resulullah'ın sılasına 3 defa dedik. Tayyibalu denilir ona mem uyu salihen salih bir kişi olarak tad alimana demek bize yani, alimler biz gildik in, in te ve muhinen bihi sana inanmış bir olarak biz seni tanıdık yani seni bildik ve emel munafiku munafaa gelince vel mutabı böyle şüphe olun şüphe kendisinde böyle tereddüt olan kimseye gelince mümin böyle diyecek ama munafaa gelince veya şüphe kendisinde böyle tereddüt olan la yedri eyye zalike qalet. Esma e, Yakul edri e, Semirtu Nase Yakulu şeyen fekultu İnsanlar onun hakkında bir şeyler diyorlar ama ben de onu, onu diyorum. Yani semirtu nasi insanlardan işittin yakuluğuna şeyen bir şeyler dediklerini yani peygamberle ilgili şeyler dediklerini işittin bu ben de onu diyorum. E, mümin ne diyecek? Biz ona yakînen e, bildik. Ama munafık da ne diyor? İnsanlara onun hakkında bir şeyler diyor. Ben de onu diyorum yani. Şey, i̇yi kimse olduğunu diyor. öyle bir e, ne var? E, ne var? Terettüp var, Ben de onu diyorum diyecek. Ahmet Hocam, burada Mesih ve tekke'den sonra yukâlü mâ ilmuke bi hâze'r deyince ben acaba Mesih ve Deccal kimdir diye soruyor diye düşündüm. Yok aşağıdaki şeydi. Ben de senin gibi ilk başta öyle düşündüm de. Ama orada peygamberimiz geçince yani ismi yani kabirdeki sorgu herhalde. Kabirde e, sorguya tabi tutacaklar. Evet, Üzgün evet. Ama, e, Peygamberimizle ilgili başlıyoruz. soracaklar. Bu adam kim? Evet. O da bize işte peygamberdir. Bize hidayeti, şeyi getirdi. Biz ona uyduk. Ee, e, yani biz ona e, şey yaptık, kabul etip oyduk. O Muhammed Nedet e, biz onun yakliğinden e, sana yani inandığını görmüş olduk. İsterseniz burada kalalım. Hocam kalalım. E, bu hadisin e, baş başta ile nedir? Bir dakika bakayım. Bir aşağı getirir misin? Ne dedik? Baş hocam. Elle ve başla e, fetvaya e, katılmak. Evet. Hak de fetvaya katılmakla ilgili ne var? Hmm. Şey var ya orada e, Hazreti e, şey e, Esma, Hz. Ayşe şey, şey yapıyor. Yusufan Allah ayeten ayetten işaret bilesin. Ne am takipti? Orada bir işaret var ya. O, diyelim, tamam. o amaş Tamamdır hocam. Yani orada diyor ki yani Hazreti Ayşe demek istiyor ki namaz kılıyoruz diyor. Sen de ona yani bu buna uy demek istiyor. O da tamam diyor. O da kalkıyor. Tamam, Eliyle yani, işaret ediyor. Tamam anlaşılıyor. Yani, yani bu muhtemelen deniyor ki bu güneş ay tutulmasıyla ilgili bir namaz. Bundan dolayı ne yapıyorlar? Ayakta duruyorlar. O da sonradan gitmiş herhalde. Fark etmiyor durumu. Ve o ne kadar iş geçiyor. Ve o bayılması da Peygamberimizin namazı uzattığını ve ondan dolayı da güneş altında muhtemelen sütçü çekip o da yani sıcaktan bayılmayı düştüğünü gösteriyor. Evet hocam. Hocam Allah razı olsun. İnşallah hayırlı Ramazanlar hayırlı geceler, hayırlı bayramlar. Sağ ol hocam. Haftaya devam ediyor musun? Hocam bir ara boşluk verelim isterseniz bayram tatili. Tamam. Ramazan'dan sonra tekrar A organize ederiz. Tamam oldu. Ee, size de hayırlı bayramlar. Neycez hocam? Biz için de duadan unutmayalım. Ee, yani herkes dua etsin inşallah. Yani inşallah, i̇nşallah sıkıntılardan kurtulur. Oradaki kardeşlerimiz rahata kalksırlar. Allah hepimize, hepsine yardım etsin. Hayırlı Ramazan.